Allah'ın aşkına söyle. Niye? Benim annemi öldürdüler. Benim de babamı öldürdüler. Ben kimsenin oğlunu öldürmedim. Beni cehenneme gönderdin Esadiş. Kanatlarımı koparttılar be. Hiç kimse yoktu yanımda. Sen sıcak yatağımda mıydın? Sariş? Ben köpeklerle yattım da Esadiş. Köpeklerle. Ben kaç defa Kaç defa? Ben ne mu? Sen kendini muhabbet. Sen beni muhabbet.